Bugün 10 Kasım 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz İkizler Burcu'nda ilerleyen ay zihinsel faaliyetlerimizi de güçlendiriyor bugün haber trafiği ve bilgi paylaşımı çok yoğun olabilir farklı birçok konu ve detay gerektiren işle ilgilenebiliriz eğitim hukuk ve yabancı kültürlere ait konularda öne çıkabilir Bugün Akrep burcunda ilerleyen Merkür, Kova burcundaki Satürn'e de dik açıda olacak. Düşüncelerimiz ve sorumluluklarımıza odaklanırken, günlük yaşamımız, iş, kariyer alanında planlı ve disiplini hareket edebiliriz. Zaman zaman karamsar ve melankolik düşünceler içinde olabiliriz. Gerçekçi ve somut bilgilerle uzun vadeli planlarımızı gündeme getirmemiz, kararlar vermemiz mümkün. Gün genelinde. Akrep Burcu'nda ilerleyen Venüs, Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen görünümde olacak. Sevgi, aşk, romantizm ve sanatsal ilhamının güçlü olacağı bir gündeyiz. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz artabileceğinden, ilişkilerde de kabulleniş ve anlayışlar daha kolay olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.